Yüzlerce sayfa de ders notu hazırladık ama öğrencilerimize maalesef bu ders notlarını okutamadık. Bu videoları da bir şeyler öğrenmek için mesleklerine bir katkıyı sağlayabilmek için seveceklerini pek tahmin etmiyorum. Herhalde bundan sonra öğrencilerimize zorla da olsa bir şeyler öğretebilmek için e, bu videoları bizi formatında çekip aralarına küçük küçük mesleki bilgiler atmak olacak herhalde bundan sonraki projemizde.